Merhabalar. Bugün 23 Nisan 2019'un etkilerini paylaşacağım sizlerle ve aynı zamanda videonun sonunda bir çekiliş duyurum olacak. Hepinizi ilgilendiren ve hepinizi mutlu edecek bir çekiliş olacağını düşünüyorum. O yüzden videonun sonunda özellikle şartları paylaşacağım. Instagram hesabımdan duyur yapacağım ancak bütün şartları burada paylaşıyor olacağım. Dolayısıyla şimdiden hak kaybına uğramamak adına şartların hepsini yerine getirdiğinizden emin olmanızı rica ederim katılımda bulunmak isteyen takipçilerim için. Evet, öncelikle hepinizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. 23 Nisan'ı saat Çocuk Bayramı olarak değerlendirmiyorum. Hepimizin 23 Nisan'la ilgili güzel anıları vardır. Hepimizin çocukluğumuza geri dönmek. Çocukluğumuzu tekrar yaşamak ve içimizdeki çocuğu keşfetmek adına değerlendirmesi gereken bir gün olarak görüyorum. Ve aynı zamanda çocuklarımızın daha özgür, daha neşeli, daha mutlu ve gelecek açısından daha endişesiz bir ortamda yaşayacağı bir ülke temenni ediyorum. İnşallah hepimiz için ve hepimizin çocukları için gerçekten gerçek manada çocukluklarını yaşayabileceklerim. Bir ortam, bir dünya, bir ülke e, önümüzde e, mevcut olur arkadaşlar. Evet e, 23 Nisan'ın bir diğer önemi ise e, bugün özellikle e, biliyorsunuz Uranüs'ün etkilerinden bahsetmiştik. Uranüs'ün boğa burcunun transitinden bahsetmiştik. Ve 23 Nisan'da Güneş ile Uranüs'ün e, kavuşumuna şahit olacağız. 2 derece boğa burcunda. Bu önemli bir e, etkileşim. E, Uranüs yavaş hareket eden bir gezegen biliyorsunuz. Ee, Boğa burcunda hareketinde başladığından itibaren sadece 2 dere derece ilerleyebildi. Bu nedenle e, Güneş'in burada e, Boğa burcunda Uranüsle temas halinde bulunması aslında 23 Nisan'da e, önemli bir takım değişiklikler yaşamamıza e, sebebiyet verecek diyebilirim. E, çünkü Güneş haritamızda e, otoriteyi, idarelerimizi, isteklerimizi, hedeflerimizi e, Toplum önünde nasıl ön plana çıktığımızı, kariyerimizi, babamızla, patronumuz olan ilişkilerimizi temsil ederken Uranüs ise e, özgürleşmek istediğimiz noktaları temsil etmektedir. Uranüs aynı zamanda kova burcunun gezegeni olduğu için marjinalliği, sıra dışılığı ve farklı olmayı, özgün olmayı temsil etmektedir. Bu nedenle güneşin de bulunmasıyla beraber farkımızı ortaya koymak, özgürlüğümüzü ortaya koymak açısından önemli bir cesaret etkisinin, e, hazır, hali hazırda mevcut olduğunu e, belirtebilirim. Uzun zamandır e, fikrimizi söylemekten kaçındığımız, cesaret edemediğimiz, geri durduğumuz konular varsa artık 23 Nisan'daki bu etkileşimle beraber e, çok net bir şekilde e, kendi farklılığımızı ve özgürlük ihtiyacımızı ortaya koyabileceğiz. Bu durum aynı zamanda isyankarlık ve kafa tutma noktasına ve boyutlarına da varabilir. Burada egoların savaşında aşırı özgürlükçü ve aşırı egosal tavırlardan kaçınmamız faydalı olacaktır. Zira güneş bize ciddi manada cesaret vereceği gibi aynı zamanda uranüs'ünde bu manada e Baskılara dayanamayan ve haksızlığa dayanamayan devrimci tutumuyla beraber ciddi bir mücadele ruhu ve başkaldırı isyankarlık moduna geçebiliriz. Dolayısıyla burada kendi fikrimizi net bir şekilde ifade etmek adına güzel bir etkileşim olurken aynı zamanda tepkilerimizle abartıya kaçma gibi bir tutum da sergilenebilir. Bu açılardan da dikkatli olmakta fayda görüyorum. Evet biliyorsunuz Uranüs boğa burcunda Toprak burcunda boğa burcu sahip olmakla edinilen mallarla ve ikinci evle ilgilidir haritamızda Dolayısıyla burada önemli olan e, sahip olduğumuz mallarla ilgili e, mutluluk sağlamaktır boğa burcunun teması. Ancak Uranüs de e, sahip olmakla ilgili değildir. Özgürleşmekle ilgilidir. Bu ikili kombinasyon aslında birbiriyle çok uyumlu çalışmayan bir kombinasyon ki Uranüs'ün boğa burcu transitinde e, Uranüs'ün boğa burcu transiti videosunda bunlardan detaylıca bahsetmiştim. Dolayısıyla önümüzdeki 7 yıl boyunca Uranüs boğa transitinde e, çok da e, rahat e, bir piyasa şartı, rahat parasal durumlar olmayacağını e, başlangıçta belirtmiştik zaten. Dolayısıyla burada özellikle parasal konularda e, mevcut durumunuzdan rahatsızsanız patronunuzla bu, bu konuyla alakalı bir çıkış yapabilirsiniz. Ekonomideki piyasadaki dalgalanmalarla alakalı sorunlar yaşayabilirsiniz gibi gibi gibi konuların birikmesi söz konusu olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bu etki özellikle e, dediğim gibi e, kendi farkımızı, kendi yeteneklerimizi, kendi farklılıklarımızı ve e, marjinal görüşlerimizi öne çıkartmak açısından kullanmamız gerekirken aynı zamanda aşırı tepki vermekten, aşırı tepkisellikten de e, kaçınmamız faydalı olacaktır. Ve Mart ayından beri başlayan süreçte zaten hepimiz artık farkındalık boyutumuzu artırmış olmalıyız. Başımıza gelen olayların neden başımıza geldiği ve bizim hayatımızı ne şekilde yönlendirdiği konusunda önemli değişiklikler yaşamış olabiliriz birçoğumuz. Bu nedenle hepimizin çevresel şartlarının değiştiği, maddi durumunun ve olanaklarının değiştiği, kimimizin... Taşınma kararı alırken kimimizin bağlı bulunduğu çevreden ayrılması, kimimizin iş değiştirmesi, kimimizin e, yeni kararlarla, yeni bir yaşam felsefesiyle hayatına devam etmesi gibi önemli radikal değişiklikler Nisan ayıyla beraber yaşanmaya başladı zaten. Dolayısıyla bu etkide e, bunu perçinleyecek diyebilirim. Bu nedenle özellikle toplumsal bazda... E, İsyan modunda devlete karşı isyan, e, olgulara karşı isyan, e, her şeyi sorgulamak, her şeye karşı muhalif olmak gibi etkiler de yoğun olduğundan bu noktada e, toplumsal e, düşüncelerimizi, dürtülerimizi doğru yönlendirmemiz faydalı olacaktır özellikle ve bireysel bazıda dediğim gibi özgürlüğümüzü kısıtlayan ve bizi baskılayan her ne varsa hepsine baştan e, ve toptan top bir kafa kaldırma, baş kaldırma durumu söz konusu olacaktır arkadaşlar. E, ama bu etkileri olumlu yönde değerlendirirsek e, bunun e, nasiplerini de e, rahat bir şekilde elde edebiliriz. Evet e, güneş-uranüs kavuşumu kısaca bu şekilde aslında Uranüsün etkilerini e, parlatacak, Uranüsün etkilerini ön plana çıkaracak ve e, toplum nazarında ve e, herkesin önünde rahat ve net bir şekilde ifade edebilmek adına e, belirgin bir yerleşim olacak yani Uranüs'ün Aslında boğa burcu transitinin e, en belirgin en belirleyici açılarından birini yaşayacağız diyebilirim arkadaşlar ve çok özel e, bir güne de denk geldi için özellikle bugün e, provokasyonlara e, birtakım tepkilere e, karşı temkinli olmakta da fayda görüyorum e, hepimizin Birlik ve beraberlik içinde e, yaşaması ve devam edebilmesi açısından e, bazı daha e, kışkırtmalara ve yönlendirmelere kapanmamamız gerekmekte. Evet, e, günlük etki ve e, güneş-uranüs etkisi bu şekildeydi. Hemen hemen haftanın tamamına damgasını vuracak bir etkileşimdir. E, umarım dediğim gibi bunu faydalı bir şekilde kullanıp değerlendirebiliriz. Hem bireysel hem toplumsal bazda. Evet, e, videonun başında belirttiğim gibi e, sizlere e, bir çekiliş müjdesi vermiştim. E, kanalda 10.000 aboneye geçtik ve ben de 10.000 aboneye özel bir çekiliş yapmaya karar verdim arkadaşlar. Ee, burada e, benim kanalımı en başından beri takip edenler bilirler. E, size en faydalı olacak şekilde bir doğum harita analizi sunuyorum. Hizmeti sunuyorum sizlere. Bu analiz tabii ki e, benden danışmanlık alan arkadaşların e, analizleri kadar kapsamlı olmuyor. Kısa analizler yapıyorum. Ve aslında doğum haritasının tam olarak ne demek olduğunu e, ve biz burada... E, Neleri amaçladığımız ve neleri anlatmaya çalıştığımızı e, paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. Dolayısıyla e, kısa analizler olacaktır. E, doğum haritası analizi olarak e, bu çekilişle 3 şanslı arkadaşa 10'ar e, dakikalık e, kısa e, doğum harita analizi hediye etmek istiyorum. Tabii ki bazı şartlarımız var. E, bu şartlarımız neler derseniz öncelikle e, hem instagramdan instagram hesabımdan beni takip etmek e, ki instagram hesabımı aşağıda paylaşırım. E, opikus yazdığınız zaman e, çıkacaktır instagram hesabım e, instagram adresimden hem de e, youtube kanalıma abone olmanız e, birinci şart. Aşağıda şartları tabii ki tek tek paylaşacağım ama bu videoda da paylaşmak istiyorum. Onun dışında bu videonun altına e, katıldım yazmanız e, ve aynı zamanda instagramdaki kullanıcı adınızı paylaşmanız gerekmekte arkadaşlar. ki Ben instagram hesabından da sizi takip edebileyim. Çünkü google hesabınızla çoğu zaman instagram hesabınız uyuşmayabiliyor ve ben bazı arkadaşları oradan tespit edemeyebiliyorum. Dolayısıyla katıldım yazıp aşağıya da instagram hesabınızın adresinizi kullanıcı adınızı paylaşmanız gerekmekte ki ben de oradan takibini yapabileyim. Ve aynı zamanda Instagram'da bir çekiliş postu paylaşacağım. Bu çekiliş postunu zaman zaman e, yenileyeceğim ve size bildireceğim arkadaşlar. O postun altına da iki arkadaşınızı etiketleyerek e, Google kullanıcı isminizi yazmanızı rica edeceğim. E, şartlarımız bunlar. E, umarım e, gerçekten e, doğum haritası analizine ihtiyacı olan arkadaşlara çıkar. E, çekilişimiz bugün itibariyle başlıyor ve 1 Mayıs'ta son bulacak arkadaşlar. Arkadaşlar. E, 1 Mayıs'ta son bulacak ve bir hafta içerisinde kazananları yine bir videoyla ve Instagram hesabımdan paylaşıyor olacağım. Ve analizleri de 15 Mayıs'a kadar yetiştireceğim. Sizden bir mail adresi talep edeceğim. Ve o mail adresine 10 dakikalık doğum harita analizinizi e posta alacağım arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. Katılmak isteyen arkadaşlar için tabii ki faydalı olacağını düşünüyorum. Şu ana kadar Hiçbir şekilde doğum harita analizi yaptırmamış olan arkadaşlar açısından özellikle tavsiye ediyorum. Eskiden çekilişime katılmış ve kazanmış arkadaşlarında yeniden katılım hakkı vardır mevcuttur arkadaşlar. Dediğim gibi bunu 10.000 aboneyi geçmemiz hasebiyle hazırlamak istedim. Uzun zamandır planlıyordum ancak şu an vakit buldum diyebilirim. Hepinize bol şans. Ee, Kanalıma e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlar özellikle e, bu çekilişe katılmaya hak kazanamayacaklar. Ve hemen hemen her gün size e, gökyüzü gündemiyle alakalı faydalı bilgiler e, vermeye çalışıyorum. Bu nedenle Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. E, bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. E, çekiliş şartları aşağıda detay, detaylıca paylaşılacak arkadaşlar. E, burada atlamış olduğum bazı konular olabilir ama genel anlamıyla bu şekilde. Hepinize bol şans. E, güzel bir gün diliyorum. Ve hepinizin tekrardan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Hoşçakalın.